Ve dedik bu hükül seçimler hayatımızın pusulalarıdır. İlerisini bu denli göremeden başladı benim hikayem. İşte bak, küçüklüğümden beri hayalim olan sağlıkçılığı ilk adımı atmıştım. Kazandım işte, sağlık meslek lisesinde okuyorum ben de. Anestezist olacağım nisam bitince. Oldum, artık bir anestezistim. Pusulamla birlikte ilerlediğim onu sen de dinlemek ister misin? Daha dün liseye başladım derken 11. sınıfa ulaşmıştım bile. Artık staj için hastaneye gidiyorum. Hastanese bir farklı olmuş ama artık. Öyle insanlar eskisi gibi sürekli iyileşemiyor. Yoksa siz ben staja başlayınca mı böyle kötü hastalıklara yakalandınız? Burada insanların kalbinin hata yapınca durabileceğini söylediler dikkatli olalım diye. Ama bazen yapacak bir şey olmadığını, dikkat edince de yaşamların sonlandığını kendim öğrendim. Burada bazı hastalar birden üşüyor, buz gibi oluyorlar. Kenarda ise duvardaki saate bakıp ölüm saatin yazan bir sağlık çalışanı. O soğuk, zamanla kalbinize işliyor. Evet diyorsun, bir gün herkes üşüyecek. O insanların içinizde işlettiği soğuğu ise tek bir şey yok edebiliyor. Yerinde yapılan doğru bir müdahale. Üşüyen kişinin tekrar ısınmaya başladığı, kalbin sesini tekrar duymaya başladığınız o an var ya hani, işte o sıcaklık ve o ses ısıtır bir sağlıkçının yüreğine. Herkesin bilmesi gereken şeyler var. Birinin boğazına bir şey tıkandığında boğulmaması için Heimlich denen karnın üzerine basın manevrasının öğrenilmesi, kaza yapan bir araçta sıkışan sürücü veya yolcunun bilinçsizce hareket ettirildiğinde felç olabileceği, atan bir kalbe yapılan kalp masajının bir cinayet olması ve daha fazlası. Kısa bir zaman ayırarak öğrendiğiniz ilk yardım ile bir hayatı değiştirebilirsiniz. Benim hayatı bir sözüm var. Ben hikayemi üşüyen bedenler için anlatacağım. İlk yardımın doğru bir müdahalenin önemini hep vurgulayacağım. Benim bir pusulam var. Ben üşüyen bedenleri ısıtmak için uğraşacağım ve belki de sana yeni bir sorumluluk kazandıracağım.